Teknoloji Okları hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Osman Tufan. Bugün aslında benim için çok özel olan bir oyunun incelemesiyle sizlerle birlikteyim. Takvimler 2002 yılını gösterdiğinde bir oyun satışa sunuldu. Açık dünya temasına sahip böyle GTA tarzı bir oyundu bu ve dikkatleri o dönemde üzerine çekmişti. Hangi oyundan bahsediyoruz? Evet, Mafya 1. Yani şu anda Mafya Definitive Edition ismiyle tekrardan satışa sunuldu ama o dönemde Mafya İsmiyle raflardaki yerini almıştı. Oyunun hikayesi vesaire gerçekten çok güzeldi arkadaşlar. Ve bu açıdan da insanları etkilemişti. Hani hiç İngilizceniz olmasa bile oyunda nelerin döndüğünü anlayabiliyordunuz. Örneğin açılış sahnesinde sizi bir de başlatıyordu ve taksicilik yapıyordunuz. Ya ne alaka falan filan derken bir silahlı çalışmadan kaçan adamlar sizin taksinize biniyordu. Ve şuraya sür buraya sür derken bir bakıyordunuz ki mafyanın içerisine dahil olmuşsunuz. Burada hatta karakterimizin adını da söyleyeyim Tommy Angelo diye bir karakteri biz kontrol ediyoruz. Tommy gerçekten böyle gayet karizmatik ve arkadaşlarının sırtından vurmayan bir karakter arkadaşlar. Hatta oyun içerisinde bir lafı da var. Diyor ki her şey gelip geçicidir ama aile kalıcıdır diyor arkadaşlar. Bu da gerçi orada aile derken acaba mafyadaki ailesini mi kastediyor yoksa gerçek hayattaki ailesini mi kastediyor? Onu tam olarak bilmiyoruz ama bu söz benim çok hoşuma gitmişti. Evet mafya. Yıllar sonra yani 18 yıl sonra Definitive Edition olarak, remake olarak tekrardan PC ve konsollarımıza konuk oldu. Biz bunu PlayStation 4'te test ettik arkadaşlar. Ve şimdi bu oyunla ilgili deneyimlerimizi size sunmaya çalışacağız. Öncelikli olarak şunu sizlere belirtmek istiyorum. Hani Mafya açık dünya temasına sahip bir oyun. Fakat bu oyundan Mafya 3'te olduğu gibi ya da GTA serilerinde olduğu gibi bir performans beklememeniz gerekiyor. Örneğin Mafya 3'te Pek çok yan görev vardı. Yani bir görev yapıyordunuz ama onlarca yan görev açılıyordu. Gidiyordunuz işte mahalle basıyordunuz, bir şeyler haraç topluyordunuz vesaire bir sürü şey yapıyordunuz. GTA 5te ha keza öyle. Pek çok size yan görev veriyordu. Yok işte git torbacılık yap, şu kokaini yerine teslim et, uçaktan atılanları topla gibi. Pek çok yan göreviniz vardı. Bu yan görevlerde oyunun süresinin uzamasına sebep oluyordu. Mafyada ise yan görev diye bir durum söz konusu değil ki Definitive Edition'da da adamlar oyuna yan görev vesaire eklememişler arkadaşlar. Oyun tek düze bir ilerleyişe sahip. Yani sadece senaryo görevleri karşımıza çıkıyor. Örneğin bir yere gidiyoruz, işte çatışmaya giriyoruz vesaire. oradan geri dönüyoruz. Bir ara video giriyor işin içine ve diyor ki sana şuraya git diyor. İşte sana silah verecek. Gidiyorsun, silah alıyorsun. Sonra görev yerine gidiyorsun. Farklı bir göreve gidiyorsun vesaire. Tamam. Oyun açık dünyaya sahip mi? Evet açık dünyaya sahip. Dilediğiniz gibi şehrin içinde dolaşma imkanınız var. Fakat şehrin içinde dolaştığınız zaman bu size Zaman kaybından başka bir artı sunmuyor. Yani kalkıp da şehri gezmek size herhangi bir avantaj sağlamıyor. Ya da herhangi bir ek görevin açılmasına imkan tanımıyor arkadaşlar. Dolayısıyla oyun süresi de bu yüzden kısıtlı. Yani açık dünya temalı oyunlara baktığımızda genel itibariyle böyle 40-50 saatlerden bahsetmek mümkün olurdu. Fakat mafyada oyun süresini baz alıyor sadece ki oyunda yaklaşık olarak 8-9 saatte bitirilebilecek bir uzunluğa sahip ve hikayesi de gerçekten sizi çok sarıyor arkadaşlar. Dolayısıyla sıkılmadan bu süreci tamamlayabiliyorsunuz. Gerçekten sürpriz sonlara sahip. Hatta oyunun sonunda Mafya 2'deki ana karakterimiz olan Vito Scaletta'yı da görüyoruz. Mafya biri oynayanlar, 2002 yılındaki Mafya 1 oyununu oynayanlar hatırlayacaklardır arkadaşlar. Mafya 1'in sonunda bir olaylar oluyordu. 2 kişi geliyordu falan. Fakat bu iki kişiden yani böyle yüzleri normal yani tanımadığımız kişilerde. Fakat definitive edition'da biri bakıyoruz ki kim geliyor? Ah, Vito Scaletta. Ve ne yapıyor? İşte burası soru işareti. Bunu da oyunu oynayıp bitirdiğinizde zaten öğrenmiş olacaksınız. Tom Angelo arkadaşlar benim favori karakterlerimden biri açıkçası mafya serisinde. Pek çok kişi aslında Vito Scaletta'yı seviyor. Fakat ne bileyim bana Tom Angelo biraz daha böyle yakın geliyor. Tabii mafyayı satması çok hoş bir şey değil ama ee... Yine de ne bileyim daha böyle karizmatik geldiğini söyleyebilirim. Bir de şunu da belirtmek istiyorum arkadaşlar. Bu oyunun zamanında yayınlandığında Kurtlar Vadisi modu çıkmıştı bu oyun için. Kurtlar Vadisi modu oyunu da Türkçeleştiriyordu. Ayrıca karakterleri de sizin de tahmin edebileceğiniz üzere Kurtlar Vadisi'ndeki karakterlerin isimlerini veriyordu. Örneğin Tommy Angelo kim oluyordu? Tabii ki Polat Alemdar oluyordu. Örneğin yanımıza gezilen elemanlardan birisi Çakır ismini taşıyordu. Birisine de Memati diyorduk herhalde. Başımızdaki elemanın adını tam olarak hatırlayamıyorum da Hüsrev Dayı olabilir. Yani tam net hatırlamıyorum arkadaşlar o kısmı. Ama bu modun olduğunu net bir şekilde hatırlıyorum. Belki önümüzdeki günlerde bu mod tekrardan gelir ve Kurtlar Vadisi modu mafya Definitive Edition'a da adapte edilir. Tabi bunu PlayStation 4'de muhtemelen gömemezler ama yine oyunun PC versiyonu vesaire gömmeleri mümkün olacaktır. Kısacası PlayStation 4'e sahipseniz ya da evinizde bir oyun bilgisayarı varsa bu oyunu mutlaka ve mutlaka denemenizi tavsiye edebilirim arkadaşlar. Kesinlikle şunu söyleyebilirim hani 2002 yılında çıkan oyundan hayli farklı yani siper sistemi vesaire mafya 3'te karma edilmiş ve gayet hoşta bir oyun olmuş. O yüzden ben mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Başka bir incelemede görüşmek üzere hoşçakalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın.